Evet. hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Yine bugün karşınızdayız. Nasrettin Hoca'dan bir fıkra tercüme edeceğiz. İstiare ödünç aldı. Şuhâ Nasrettin Hoca. Bir yom min günlerden bir gün. Bir gün. Tancere bir tencere min ehadi Birinden ciraniye, komşularından birinden. Günlerden bir gün ne yaptı? Bir tencere istiare, yani ödünç aldı. Ve indeme vaktaki esnasında e'adehe, geri verdiği vakit, geri verdiğinde e'ade verdi, iade etti. Me'ahe beraberinde, yani tencerenin aldığı, ödünç aldığı tencerenin beraberinde. Ne yaptı? Birgül arkadaşlar tencere صغيرة bir başka tencere verdi sagiraten nasıl küçük bir başka tencere daha verdi yani ödünç aldığı tencereyle birlikte başka bir başka صغيرة küçük bunun üzerine fesalehu iki olay arasında kısa zaman geçmişse dedik f atıf harfi kullanılır fesalehu fesale sordu hu ona caruhu komşusu. Komşusu Nasret Onca'ya sordu. An sebebi, sebebini irfakı refakat etme sebebini tilket tencereti. Tilket tencerati bu sagireti, bu küçük tencerenin mura etmesini, yani tenceresine eşlik etmesinin sebebini sordu. Niye birlikte geldi bu tencere? Ma tilke beraberinde illeti öyle ki istiarehe ödünç aldığı tencereyle birlikte küçük tencerenin geri gelmesine Nasret Hoca'ya sordu. Kale Yine fey gelmiş. Aslında fiil kale. Dedi. Kim dedi? Coha Nasrettin Hoca. Enne tencereteke şüphe yok senin tenceren muhakkak ki tenceren uledet doğurdu. Bil emsi dün Doğum yaptı. Tencereten sahileten. Küçük bir tencere doğurdu. Ve innehe ve şüphe yok ki o küçük tencere el şu anda min hakkike. Senin hakkındır. Ya çünkü tenceren bunu doğurdu. Dolayısıyla bu senin hakkındır. Adam itiraz etmiyor tabii. Canına minnet. <gülüyor> Ve ba'de murur günler geçtikten sonra ve ba'de sonra murur geçmesi, el günlerin geçmesinden sonra, bir miktar günler geçtikten sonra, rehebe gitti, rehebe zebu mezhep gitti, coha, Nasrettin Hoca, ile carihi, komşusuna gitti. yet günler sonra, yani birkaç gün geçtikten sonra, marraten uhra bir kez daha ya da bir başka kez ne yaptı? Nasrettin Hoca komşusuna günlerce geçtikten sonra tekrar gitti. Ve talebe ve ondan istediği minhu tenceren sahibinden komşusundan et tencereye tencereyi teniyeten ikinci kez. Ve atahu ona verdi. Jarahu, jaruhu komşusu iyye onu yani o tencereyi komşusu Nasrettin Hoca ne yaptı? Tekrar verdi. Ve ba'de murur ve ba'de sonra murur bid'at-ı eyyemin günler geçtikten sonra bir daha 3 ile 9 gün zamana 3 ile 10 arasında ifade ediyor. Ve ba'de murur-i bidat eyyemin günler geçtikten sonra bir miktar gün geçtikten sonra Veheb'e gitti. Hocanın komşusu. İle beyti coha. İle beyti coha. İle beyti coha. Hocanın evine gitti. Ve talebe, ve talebe, ve talebe ve istedi minhu ondan. Min, dendanhu hu. Ondan. Yani Nasirtin hocadan talep etti. Eyyü'i de iade etmesini lehu kendisine. Tancere tehü, tenceresini. yani adam ne diyor? İstiyor. Tenceresini kendisine iade etmesini, geri vermesini istiyor. Fekale, hale dedi lehu ona, coha Nasrettir Hoca, komşusuna dedi ki, ve huve bekin, ve hu, o ağlarken, yani ağlamaklı, ağlıyor, bu haldir yani. Hangi durumda, nasıl söylüyor? Gülerek mi, ağlayarak mı? Yok. Ağlayarak. Dedi ki, inna tencere şüphe yok, senin tenceren, kattu fiyat, vefat ettin. Bil emsi. Dün vefat etti. Ağlayak ne diyor? İnne tencereteke şüphe yok senin tenceren kad vefat etti. Ne zaman? Bil emsi. Dün. Fekale lehu Fekale lehu Fekale dedi lehu ona caruhu komşusu müteacciben şaşkın bir vaziyette. Keyfe nasıl tuğffiyet el Tencere nasıl vefat etti? Yani mümkün mü tenceren vefat etmesi? Fakala ona dedi ki, Jophai nasıl etti? Etsadıko inanıyorsun, anna tencere tencerenin tülid tülid doğurduğunu inanıyorsun da, veya etsadıko ve inanıyorsun. Enne, enne yani tencerenin doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyor musun? Yani niçin inanmıyorsun? Evet, sevgili arkadaşlar, her doğan ölür. Bu kıssadan alacağımız ise bu. Her doğan ölür. Doğum bir başlangıçsa her başlangıcın bir sonu mutlaka vardır ona göre hayatımızı yaşamamızı yaşamamız gerektiğini gözden ırak tutmayalım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.